Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT 2023 kampında arkadaşlarım artık Türev'in 4. videosundayız. Hangi konuda kalmıştık arkadaşlar? Sağ ve sol Türev kavramında kalmıştık. Şimdi sağ ve sol Türev kavramını vereceğiz bu videoda ve sevgili arkadaşlar hemen arkasından da türevle süreklilik arasındaki o ilişkiyi o ince köprüyü ele alacağız ve şurada verdiğimiz kodlama ile beraber çok ama çok rahat edeceksin. Bundan emin olabilirsin. Çok uzun sorularda Öncüllü sorularda bu birkaç sayfa süren yorumu aslına bakarsanız şurada sevgili arkadaşlarım tek bir kodlamayla ele alı ele alabileceğiz. Ve burada kodlamanın içerisinde geçen herhangi bir e, ifade doğru ol olurken burada geçmeyen herhangi bir ifade de kesinlikle yanlıştır olacak. Yani bütün öncüllü soruları bu kodlamayla çözebilirsiniz. Diyelim abone olduysanız videoyu beğendiyseniz ve sevgili arkadaşlarım beni de seviyorsanız. Hadi geçelim dersimize. Evet sağ ve sol türev kavramı dedik. Şimdi öncelikle bu sağ ve sol türev kavramı neyle alakalıymış buna bir bakalım. Tıpkı limit dersinde fonksiyonun sağ ve sol limitlerini incelediğimiz gibi sağ ve sol türevlerini de inceleyebiliriz. Fonksiyonun bir noktadaki sağ ve sol limitleri eğer birbirine eşit oluyorsa sevgili arkadaşlarım ne demiştik? Bu fonksiyonun o noktada limiti vardır. Eğer ki sağ ve sol limitler birbirine eşit değilse limiti yoktur demiştik. O halde bir fonksiyonun bir noktadaki sağ türevi sol türevine eşitse fonksiyon o noktada türevli Değildir, eşit değilse türevli değildir demektir sevgili arkadaşlarım. Yani aynı limit dersinde yaptığımız gibi. Sağ limit, sol limite eşitse limit oluyordu, değilse limit yoktu. Türevde de sağ türev ve sol türev mevzusu var. Peki ben, ben sağ türevi, sol türeve sevgili arkadaşlarım nasıl bakacağım? Cümle bizi yanıltmasın. Sağ ve sol türev eşitse o noktada türev vardır demek her zaman doğru değildir. Abi de böyle bir durum var. Limitte böyle bir sıkıntımız yoktu. Sağ limit sol limite eşitse limit vardır diyorduk. Eyvallah. Ama ama sağ türev sol türev eşitse bazen türev olmayabilir. f(x)'in a'nın sağ tarafındaki türevini arkadaşlarım şöyle gösteriyoruz. f türev a'nın sağı diye gösterirken. Sol tarafındaki türevinde f türev a'nın solu biçiminde gösterebiliyoruz. İşte bunlar birbirine eşitse türev olabilir diyoruz. Türev her zaman vardır demiyoruz. Ama bunlar birbirine eşit değilse kesinlikle türev yoktur diyoruz. Parçalı tanımlı ve mutlak değerli fonksiyonların kritik noktalarındaki türevleri incelenirken sağ ve sol türev sıkça kullanılacak. Şimdi türev ile limit arasındaki köprüyü inceleyelim ve konu anlam kazansın. Bakın türevle limit arasındaki köprüyü incelerken süreklilikle türev ilişkisini vereceğiz. Şimdi burada bir kodlamamız var. Az önce de belirttim dersin başında. Ne dedim? Bu kodlamanın içerisindeki bütün cümleler kesinlikle doğru. Ama bu kodlamanın içerisinde bulunmayan cümleler de kesinlikle yanlış diyeceğiz. Bakın inanılmaz güzel bir kodlama. L limit, S süreklilik, de türev arkadaşlarım. Sağdan sol tarafa doğru yaklaşırken gelirken olumlu cümleler soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kuruyorsunuz. Ve bu cümleler kesinlikle ama kesinlikle doğru olan cümlelerdir. Bir fonksiyon bir noktada türevi varsa kesinlikle o noktada süreklidir. Ve sürekli ise de kesinlikle o noktada limiti vardır. O halde şunu kullanabiliriz bak bir fonksiyonun bir noktada türevi olması demek o noktada direkt limiti olması da demektir. Sürekli olması da demektir. Şimdi tersinden düşünelim. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa kesinlikle sürekli değildir. Sürekli değilse kesinlikle ama kesinlikle türevi yoktur diyoruz. Bu cümlelerin haricindeki herhangi bir cümle bize kesinlik belirtmeyecek arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur falan gibi bir şey söyleyemem. Anlaştık mı? Sağdan sola doğru gelirken olumlu cümleler, soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kurulacak. Burada zaten yeşil ve kırmızı olarak, tik ve çarpı olarak da gösterdik bunları. Bir fonksiyonun bir noktada türevi varsa sürekli ve limitli bak türevi varsa hem sürekli hem limitli sürekli ise lim kesinlikle limitli limiti yoksa sürekli değil ve türevsiz limiti yoksa sürekli değil ve e, türevsiz sürekli değilse sürekli değilse türevsiz bak bunun haricinde bir cümle kuralım şimdi bir fonksiyon bir noktada sürekli ise e limiti vardır denilebilir ama bu tarafa doğru gidilebilir mi? Kesinlikle türevlidir diyebilir miyiz? Hayır bunu diyemeyiz işte. Bundan kaynaklı sadece ama sadece buradaki cümleler kesinlik belirtirken diğer cümleler kesinlik belirtmiyor. Bir fonksiyon sürekli ise türevi olabilir mi? Olabilir ama kesinlikle olabilir mi? İşte orası muallak arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlik belirten özellikle her zaman daima kesinlikle diye öncüllü sorularda sorulan sorular var ya. O öncülü sorularda bu bizim hayatımızı kurtaracak bir kodlama. Aklında bulunsun. Bunu mutlaka ama mutlaka kafana yaz, duvara yaz, kağıda yaz, yapıştır bir yere ama mutlaka ama mutlaka öğren. Bu cümlelerin haricinde hiçbir cümle kesinlikle doğru değildir demiştik. Şimdi burada arkadaşlarım incelememiz gereken bir nokta daha var. Türev bazı durumlarda olmaz. Mesela bu fonksiyonun limiti var. Aynı zamanda sürekli de ama türevi yoktur. Şimdi türevi neden yok? Çünkü arkadaşlarım sağ türev, sol türevi eşit değildir. Bunun sebebi ise buradaki sivri noktadır, sivri uçlardır. Sivri uç varsa grafik üzerinde, sen grafiğin üzerinde bakarken diyeceksin ki ''Aa bak burada sivri uç var, o halde türev yoktur.'' diyeceksin. Arkadaşlarım yukarıda da belirttiğimiz üzere sürekli değilse bir fonksiyon türevi yoktu. O halde buraya bakıyorsun bu fonksiyon sürekli mi bu noktada? Hayır, o halde sürekli değil ve aynı zamanda limiti de yok. Aynı zamanda türevide yok diyoruz. Ve en sağdakine bakıyoruz. Bu fonksiyonun limiti var fakat sürekli değil. Hatta ve hatta sürekli değil derken tanımlı da değil zaten. Yani tanımlı değilse tanımlı olmadığı noktada türevde o zaman aranmaz arkadaşlar. Yani bu limit süreklilik dersindeki şeye benziyor. Bir fonksiyon a noktasına tanımlı değil. E tanımlı değilse sen o noktada bu fonksiyona süreklisin veya süreksizsin diyemezsin. Ee, aynı şekilde türevlisin veya türevsizsin de diyemezsin çünkü o nokta zaten o fonksiyonda yok arkadaş 49. örnek Bu fonksiyonun x eşittir 0, x eşittir 1 ve x eşittir 2 noktalarındaki türevlerini hesaplayınız demiş x eşittir 0 noktasındaki türevi hesaplayabiliriz 0 nerede burada o halde ben 3x81'in türevini arıyorum 3 x 1'in türevi 3'tür yerine 0 yazamıyorum çünkü zaten cevap bu biri es geçelim 2'ye bakalım x eşittir 2 için 2 burada arkadaşlar buranın türevini alacağız türevini aldım 2x ve ne demiş x gördüğün yere 2 yaz demiş yazarsanız ne gelir türev 4 gelir şimdi ise geçelim 1'e neden 1'i sona bıraktım çünkü bir kritik noktadır parçalı fonksiyonlarda ve mutlak değerli fonksiyonlarda kritik noktalardaki türev incelenirken sağ türev sol ve mutlaka sevgili arkadaşlarım bakılmalı şimdi o halde x eşittir 1 için sol türev diyorum X, x eşittir 1'in sol tarafı burası. Sol türev 3. Peki sağ türeve bakıyorum. Sağ türevde bunun türevini aldınız 2x x gördüğümüz yere 1 yaz demiş. Yazarsak ne gelir? 2 gelir. Peki sol türev, sağ türeve eşit mi? Yani 3 2'ye eşit mi arkadaşlar? Hayır değil. 3 2'ye eşit değilse demek ki fonksiyon x eşittir 1 apsisi noktada türevli değildir diyoruz. Türevi yoktur arkadaşlar. Tamam. Geçtim 50'ye 1 bölü x kare eksi 25 ve 1 bölü x eksi 4 kritik noktamız 2. Bu fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta kaç noktada türevsizdir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar x 2'den küçüktür demiş 1 bölü x kare eksi 5. Yahu kardeşim bak 1 bölü x kare eksi 25 bu bir rasyonel fonksiyon. Bunun paydasını sıfır yapan değerler var. Birisi eksi 5 öteki artı 5. 2'den küçük dediği için 5'i zaten alamayız. x eşittir eksi 5 de zaten bu fonksiyonun tanım kümesinde yok. Tanım kümesi ne? yoksa ben bu noktada bu fonksiyona türevsizdir de tabii ki diyemem. Pekala. Burası için de x eşittir 4'te tanımsız oluyor. 4 burada ama dediğim gibi tanım e, tanımlı olduğu aralıkta 4 yok. O halde arkadaşlarım yine tek bir ihtimal kalıyor. x eşittir 2 noktasındaki türeve bakacağız. Niye? Kritik nokta çünkü. Size sağ ve sol türevine bakmamız gerekiyor. Şimdi şu 1 bölü x kare eksi 25 demek. x kare eksi 25'in aslına bakarsanız eksi birinci kuvveti demek. Ben bunun türevini alırsam eksiyi başa attım x kare 25'in eksi ikinci kuvveti dedim çarpı ikinci e, içinin türevi. Ve x gördüğüm yerde de 2 yazmam gerekiyor. Hadi yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 25'i çıkardınız arkadaşlarım. Eksi 21 geldi. Bunun eksi ikinci kuvveti çarpı 2 kere 2'den 4 geldi. Bir de sol türevi için şunun türevini alacağız. Yani x 4'ün eksi 1'inci kuvvetinin türevini alacağım. Eksi parantezinde x eksi 4 üzeri eksi 2 çarpı içinin türevi 1. 2 yerine yazarsanız eksi 2'den 4 çıktı. Eksi 2, kare, eksi 2. kuvvetini aldınız. Direkt şöyle yazalım. Eksi 2. kuvveti çarpı 1. Şimdi bu buna eşit mi? Tabii ki değil. O halde arkadaşlarım türev 2 noktasında yoktur diyoruz. Ne demişti? Kaç noktada türevsizdir? Demek ki 1 noktada sevgili arkadaşlarım türevsiz diyeceğiz biz bu fonksiyon için. Evet şimdi 142. sayfamızı bitirdik ve geçiyoruz 143. sayfamıza 51. örneğe. Bu fonksiyon gerçel sayılarda türevli olduğuna göre a kere b kaçtır? Gerçel sayılarda türevli ise burası polinom burası polinom olduğu için biliyorsun polinomların akarı kokarı yoktu. O zaman tek bir ihtimal var kritik noktada türevli veya türevsiz olabilir. Ama ne demiş türevli demiş demek ki sol türev sağ türeve eşit olacak. Şimdi sol türev sağ türeve eşitse şunun türevini alalım sol türev, sol türev için 3ax kare eksi 2x dedim. Daha sonrasında alttakinin türevini alıyorum. 2b x eksi 3x kare dedim. İkisinde de 1'i yerine yazacağım. Böylelikle 3a 2 gelir. Bakın burası eşittir diyorum. 1'i burada yerine yazarsanız 2b eksi 3 olur. Şimdi bu buna eşit. Hatta buradan da şunu yapabiliriz. 2b eksi 3a eşittir. Eksi 3'ü karşı yatarsanız 1 gelir. Bakın arkadaşlar 2b eksi 3a'nın 1 olması gerektiğini elde ettik. Bu 1. İyi de a kere b soruluyor ben a'yı b'yi nereden bulacağım ya nereden bulacağım nereden bulacağım bak LST demiştik bir fonksiyon bir noktada türevli ise o noktada süreklidir sürekli ise o noktada limiti vardır Limiti varsa sol limit sağ limite eşit olmalıdır O halde limitini de eşitleyeceğiz biz bunları Hemen şurayı şöyle açtım ve limite bakıyorum Sol limit için x gördüğüm 1 yazarsam a 1 gelir Sağ limit içinde b eksi 1 gelir. Eksi 1 ile artı 1 gider. a b'ye eşitmiş arkadaşlar. Doğru mu yaptım? Tekrar kontrol etmek istiyorum. Burası a 1 burası b 1 geldi. Tamam güzel. a b'ye eşitse sevgili gençler. Burada ben a gördüğüm yere b yazarsam 2 b'den 3 b çıktı 1 kaldı. Yani arkadaşlarım eksi b eşittir 1 ise b eşittir eksi 1'dir. B eksi 1 ise A da eksi 1'dir. De bana A kere B sorulmuş. İkisi de eksi 1 ise eksi 1 kere eksi 1 kaç yapar arkadaşlarım? Tabii ki 1 yapar. Demek ki bu da bize cevabı verir. 52. örnek. Bakın şurayı unutmayın. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise kesinlikle limiti vardır. Bunu sakın sakın unutmayın. Devam. 52. örnek. Yine bir fx parçalı tanımlı fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon için 4 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. 2'deki limiti 12'dir. Şimdi de limiti var mı yok mu ona bakalım. 2'nin sağ limiti ve sol limitine bakacağız. 2'yi şurada yerine yazarsanız 12. 2'yi burada yerine yazarsanız 12. 12 12'ye eşit olduğu için limit vardır. Ve burada da, burada da belirttiği gibi 12'dir. Yani birinci öncül doğru. İkinci öncülde f türev 2 12'dir demiş. Şimdi şunun türevini alın arkadaşlar. 6x gelir. Şunun türevini alın 2x gelir. x gördüğünüz yere 2 yazarsanız buradan 12. Buradan 4 gelir. 12 4'e eşit değildir. O halde türev yoktur 2 noktasında. Burada 12'dir demiş yanlış. F türev 0, 0'dır demiş. 0 nerede arkadaşlar? Burada. Şunun türevini al diyor. 2x ve x gördüğün yere 0 yaz demiş. 2 kere 0 kaç yapar? 0. Demek ki türev var ve 0'a eşit. Yani 3. öncülü doğru. F türev 3'de 6'dır demiş. 3 nerede? Burada. Demek ki bunun türevini alacağız. 6x ve x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 6 kere 3 18 yapar. Bakın burada 6'dır demiş ama biz cevabı 18 bulduk. Demek ki bu da yanlış. O halde doğru olanlar 1 ve 3'tü. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 53'e. fx mutlak değer x 4 fonksiyonuymuş. x eşittir 1, 4 ve 6 apsis noktalarda fonksiyonun türevini hesaplayınız demiş. Yani aslına bakarsanız f türev 1, f türev 4 ve f türev 6 soruluyor bize. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz. x eşittir 1 için 1 yerine yazarsanız 1'den 4 çıkarsa... Negatif olur içerisi. Dolayısıyla dışarı nasıl çıkar? Eksi diye çıkar. Yani 4 eksi x diye çıkar. Ve siz x eşittir 1 için bunun türevini alırsanız bunun türevi eksi 1 gelecektir. 1 yazacak yer de yok. O halde bunun türevi kaçmış? Eksi 1'miş. Bakın yazdım. Eksi 1. 6'ya bakalım. 4 kritik nokta ona en son bakarız. 6 için içerisi pozitif olacağı için olduğu gibi çıkar. X 4. Bunun türevini alırsanız bunun türevi 1 gelir. Ve 6'yı yerine yazacak bir şey olmadığı için demek ki bunun türevi de kaçmış? 1'miş. Bakın burası da 1. Ve son olarak eksi eşittir 4 noktasına bakacağız. Şimdi 4'ün sol tarafı ve 4'ün sağ tarafı için incelemem gerekiyor. Çünkü kritik nokta. 4'ün sol tarafı için burada yerine yazılırsa negatif olacağı için eksi ile çarpılarak çıkar. 4'ün sağ tarafı için içerisi pozitif olacağı için olduğu gibi çıkar. Bunun türevi eksi 1'dir. Bunun türevi artı 1'dir. Sol türev sağ türevi eşit olmadığından... Dört noktasında türev yoktur diyoruz. Yani f türev dört. Şurası bir değil arkadaşlarım. Şurası bir. da sonucu yoktur olacak sevgili arkadaşlar. Evet 54. sorumuzdayız. fx fonksiyonu böyle bir yine mutlak değerli fonksiyon. Türevsiz olduğu apsisleri bul demiş. Şimdi bu soruya geçmeden önce yukarıdaki soruyu daha farklı bir şekilde yorumlamak istiyorum sizlere ben. Daha yanmayacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Şimdi grafik olarak düşünün arkadaşlar. Matematikte grafik olarak düşünen, grafiksel çözüm yapmaya çalışanlar ben bana göre böyle 2 sıfır falan öndeler yani. x, x, 4'ün e, mutlak değerinin grafiği nasıldı? Şöyleydi değil mi? Şu şekilde bir grafik. Şurası 4, şurası da 4. Böyle bir grafik. Bu mutlak değer x, x, 4'ün grafiği. Şimdi arkadaşlar, bize bu fonksiyonun bir noktasındaki, altı noktasındaki 4 dört noktasındaki e, şeyleri sorulmuş ya. Nedir onun ismi? Türevleri sorulmuş ya. E, dört noktasının sivri nokta olduğunu görüyorsun. Sivri nokta ise zaten türev yoktur da diyebilirsin. Bu grafiği çizmene de gerek yok. Gözünde hayal edebilirsin. Sonuçta dört noktası kritik nokta olduğu için burada bir e, kırılma noktası olacağı aşikar. Neden kırılma noktası olacağı aşikar? Çünkü arkadaşlarım bunu bu şekilde normalde bak. Şu x8'i grafiği mutlak değerini alınca bu yukarı doğru kıvrılır. Yani şu şekilde... Ve şu şekilde kıvrılacak. Kıvrıldığı için burada bir sivri nokta oluşması şarttır. İşte bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım ne diyormuşuz? Bu sivri nokta olacağı için direkt bunda türev yoktur da diyebilirsiniz. Şimdi 54. örneğimize bakalım ve öğrendiğimiz bilgiyi uygulayalım. Bakın içerisi bir parabol aslında bakarsanız ikinci dereceden bir fonksiyon. Şimdi kolları da yukarı doğru olan bir parabol. Ve sevgili arkadaşlarım, x'e x, e x Eksi yediye artı bir diye açarsanız bir kökünün eksi bir olduğunu diğer kökünün yedi olduğunu da görürsünüz. Ve şöyle bir parabolmuş aslına bakarsanız. İşte aynen bu şekilde bir parabol. Şimdi arkadaşlar bunun mutlak değeri olduğu için ben bu parabolu şu şekilde gözümde canlandırmam gerekiyor bak. Şöyle gelecek. Daha sonrasında mutlak değeri olduğu için buradan kıvrılacak ve bu şekilde devam edecek. Bakın iki tane, iki tane sivri nokta oluştu. Nereler? Birisi burası öteki de burası. O zaman... Bu sildi noktalarda türev yoktur, türevsizdir. Bunların apsisleri de eksi 1 ile 7'dir. E, toplamını sormuş olsaydı 6'dır diyecektik. Çarpımını sormuş olsaydı eksi 7'dir diyecektik. Hocam illa grafiği çizmemize gerek var mı? Tabii ki hayır. Eğer ki bu buldukların tek katlı köklerse ki karşıya geçebildiği için tek katlı köktür dikkat ettiysen. Tek katlı kökler olduğundan eminsen şunu da yapabilirsin. Mesela türevsiz olduğu absistlerin toplamı sorulmuş olsaydı. Eksi b bölü a'dan kökler toplamını soruyormuş derdin. Ee, bu absistlerin çarpımını sormuş olsaydı kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 7 diyebilirdin. Gibi gibi bunları çoğaltabiliriz tabii ki ihtimalleri. Devam. 55. örnek. F türev 3 soruluyor arkadaşlar. Bakın buna dikkat. İçerisi bir yerden tanıdık geliyor olması lazım ki x eksi 3'ün karesidir içerisi ve bunun mutlak değeri arkadaşlarım x eksi 3'ün karesi olduğu için içeride x eşittir 3 noktası bizim için bir çift katlı köktür çift katlı kök ve çift katlı köklerde fonksiyonumuz biliyorsunuz ki x eksiyle paralel oluyordu e, x eksiyle özür dilerim teğet oluyordu paralel beni anlı sanırım şurası 3 ve bu fonksiyon şu şekilde bir fonksiyonmuş ve sen bunun mutlak değerini alırsan x ekseninin altında kalan yerleri yukarı doğru kıvırmamız gerekiyor ya kıvrılabilecek bir yer yok bu fonksiyon üzerinde. Demek ki bunun mutlak değeri de bu. Yani x 3'ün karesinin grafiği de bu. x8'i 3'ün karesinin mutlak değerinin grafiği de bu. Yani ikisi de aynı. Çünkü kıvrılabilecek bir nokta yok. O halde arkadaşlarım bu fonksiyonun f türev 3 demiş ya bu noktadaki türevi tam olarak şurası olduğu için. Sıfırdır diyoruz. Şimdi hocam sıfırı nereden çıkarttın dediğini duyar gibiyim. Sıkıntı yok öğreteceğim. Şöyle ki hocam sıfırı bak ben şuradan çıkarttım. Ee, biraz daha ileride ki biz hani türevi ilk başta nasıl tanımlamıştık? Şöyle bir şeyler yapmıştık ya hatırlıyor musun? Şöyle yapmıştık, şöyle yapmıştık, şöyle yapmıştık. Şuranın şuraya oranıdır demiştik. Ulan bu zaten karşı bölü komşu işte bu üçgende. Tanjant yani. Yani eğim, eğim. he eğim. Tamam. Bunları bir yerlerde hatırlatacağım ben size. Tamam. Hatırlatmanıza gerek yok bana. Hocam bir şey hatırlatacak değil mi? Hatırlatmanıza gerek yok. Ben bir yerde sizlere çok güzel şeyler hatırlatacağım. Bunlar şimdilik aklınıza kalsın. Ben bunun 3 olduğunu nereden bulurum? Bunun veya bunun hiç fark etmez. İkisi aynı fonksiyon olduğu için türevini alırsınız. 2 çarpı 2 3 çarpı 2'nin türevi 1. Yerine de 3'ü yazarsınız. 2 çarpı 3 eksi 3 çarpı 1'den cevap 0 gelir dersiniz. Şimdi bu tarz soruları zaten şunları öğrettikten sonra Türev'in geometrik yorumunda tek atacağınız sorular olacak. fx eşittir. xx4'ün küpünün e, mutlak değeri. Bu fonksiyon için f türev 4 kaçtır diye soruluyor. Hı, şimdi bunu düşünelim bakalım. Hadi bir de bunu düşünelim. Şimdi gençler 4 burada kritik nokta. Eyvallah. 4 kritik nokta da hatta, hatta şöyle bir şey yapsak sizle beraber de Yapmamıza gerek yokmuş yani. Şöyle yapalım. Şimdi x eksi 4'ün küpü ve 4 kritik nokta ki ya. 4'ün sağına soluna bizim bakmamız gerekiyor. Şimdi 4'ün sağ tarafı için. 4'ün sağ tarafı için. Şöyle gösterelim. İçerisi bakın pozitif olacak. Dolayısıyla x eksi 4'ün küpü diye direkt çıkacak. 4'ün sol tarafı için de. içerisi negatif olacağı için. Dışarı 4 eksi 2'in küpü diye çıkar bu. Tamam mı? E peki. Şunun türevini alalım. 3 çarpı x eksi 4'ün karesi çarpı içinin türevi. Bunun türevini alalım. 3 çarpı 4 eksi x'in karesi çarpı içinin türevi. Yani eksi 1. Pekala. 4'ü de yerine yazalım. Yaz 4'ü e 0. Yaz 4'ü 0. E, bu eşittir 0. Bu da ışıttır 0. Demek ki türev varmış ve 0'mış. Hmm. Peki. Madem öyle artık bir şeyleri genelleyelim hadi. Şuraya o genellemeyi yazalım. Eğer elimizde bir fonksiyon varsa bu fonksiyon Birinci derecedense birinci dereceden bir fonksiyonsa arkadaşlarım bu fonksiyonun kökü yani fx'i sıfıra eşitleyen x değerleri için bu x değerlerinde türev yoktur diyoruz. Türev yok. Ama yine birinci dereceden bir fonksiyonun eğer ki eninci kuvvetini düşünecek olursak ve bunun mutlak değerinin kökünde ee, türev var mı diye soruluyorsa Evet türev vardır buradaki x'te Ve kaçtır arkadaşlarım x'teki türev Sıfırdır Anlaştık mı Yani burada şunu söyleyebiliriz İçerisi birinci derecedense Kökte türev yok İçerisi o birinci dereceden fx'in Birinci kuvveti haricinde ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti, dördüncü kuvveti 5, 6, 7, 8 artık kaçıncı kuvvetiyse O kuvveti O şekilde verildiyse o noktada yani kritik noktada türev var ve sıfıra eşit. Aynı burada gördüğünüz gibi bakın x 4 birinci derecelendi. Küpü geldi. Normalde kritik noktada türev yoktu demiştik az önce. Ama burada ne çıktı cevap sıfır. Şimdi yukarı doğru çıkalım. x kare 6 x artı 9 yani x 3'ün karesi. Bakın yine birinci dereceden ama bu sefer de karesi verilmiş. Türevi bulduk yine sıfır geldi. Aşağı bakıyoruz şuraya. x kare 6 x 7 veya x 4 bak birinci dereceden. Kritik noktası 4 ama burada türev yoktur demiştik. Hemen şuna bakıyoruz. 2 tane 1. dereceden ifadenin çarpımı bak. X artı 1 ile x eksi 7'nin çarpımı. 1. dereceden 1. dereceden kuvvetleri 1 yani. E şimdi burada türev var mıydı? Eksi 1'de yoktu. 7 de var mıydı? O da yoktu. Demek ki 1. derecedense yok. Ama o 1. dereceden ifadenin 2. kuvveti, 3. kuvveti, en az 2. dereceden bir kuvveti varsa türev vardır ve 0'dır diyoruz gençler. Şimdi şunu çözmedik az daha çözdük zannedip geçiyordum bak. Burayı bir silelim diyeceğim. Çok fazla ileri gittik sanırım. Kitabın sonuna doğru gittik. Yanlışlıkla e, sanırım şeye bastım. E, nedir onun ismi? Page Down gibi bir şeye bastım ya. Bilmiyorum bir şeye bastık işte orada. Dizilerde falan değiliz ya. Biz bayağı bildiğin kitabın sonlarındayız. Şuralarda bir yerdeyiz değil mi? Heh. Evet şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Şuralarda bir yerlerdeyiz. Niye bu kadar uzağa gitmişiz anlamadım. He, şuradayız. Şimdi şurayı sileceğiz. Alt tarafı delete'e basacaktım. He, şimdi bastım. Tamam şimdi x² artı mx artı 8 bu fonksiyonun diyor tüm gerçel sayılarda türevi varmış. E, tüm gerçel sayılarda türevi varsa ya bu içerisinin kökü yoktur ya kök yoktur ya da çift katlı kök vardır. Tamam. Şimdi kökü yoksa. Delta sıfırdan küçük. Çift kat kökü varsa delta 0'a eşit. İkisini birleştir. Delta'nın sıfırdan küçük veya eşit olması şart. Delta neydi delta? B kare eksi 4 ağacı. Ya şu delta'yı da kullanmadığımız yer kalmadı ha. Tamam. B kare eksi 4 ağacı. Hadi bulalım. M kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 yani 32. Küçük veya eşit 0 derseniz. M kare küçük veya eşittir 32 gelir. M'nin değer aralığı sorulmuştu. O halde M dediğimiz değer arkadaşlarım artık karekök içerisine alırsak. Ne olacaktır kök 32 yani 4 kök 2 4 kök 2'den küçük veya eşit eksi 4 kök 2'den de büyük veya eşit olmalı. Şimdi m'nin değer aralığı demiş ya m kare 32 ise bir kere bu 4 kök 2 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım hani karesi 25'ten daha büyük olduğu için burası 5'ten büyüktür. Otomatikman m'nin alabileceği ilk değer 5'tir burada burada da o zaman 5'tir. 5'ten 5'e kadar. Yani m'nin değer aralığı sorulmuş. Tabi tam sayılar isteniyor zannettim. Kusura bakmayın. Ee, bizden zaten bu istenmiş. m'nin değer aralığı eksi 4 kökü 2 ile artı 4 kökü 2 aralığıdır sevgili arkadaşlarım. Eşitlik var mı? Tabii ki var. Sıkıntı yok. Devam. 58. örnek. 4 eksi m x kare artı m 3. Ee, mutlak değer fx fonksiyonunun türevsiz olduğu bir tane nokta varmış. Buna göre fm artı f türe vm kaçtır diye soruluyor. Şimdi yukarıdaki fx kaçıncı dereceden? 2 değil mi? İkinci dereceden bir fonksiyon. Burayı algılarını çok iyi aç. Çok iyi dinle burayı. Şimdi üçüncü dereceden, ikinci dereceden özür dilerim bir fonksiyon paraboldür. Şimdi parabol ise ya şöyledir, ya şöyle teğettir ya da geçmiştir karşıya. Üçünden biri. Kolları tabi aşağı doğru da olabilir sıkıntı yok ama. Hani budur ihtimaller. X80'ine değme veya değmeme açısından budur ihtimaller. Şimdi mutlak değerini alırsak bu böyle kalır. Bunun mutlak değeri de budur. Bunun mutlak değeri de şudur. Şöyledir. Değil mi? Tamam maviyi silelim. Şimdi bunun e, her yerden türevi var. Türevsiz olduğu bir nokta yok. Bunun her yerde türevi var. Türevsiz olduğu bir nokta yok. Bunun iki tane noktada türevi yok. Şimdi bir parabolden bahsediyoruz. Bütün ihtimalleri sıraladık. İlk iki ihtimalde Şunda ve şunda her noktada türev var Sonuncu ihtimalde iki noktada türev yok Bize demiş ki Türevsiz olduğu bir tane nokta var Hadi düşünelim bakalım Bu nasıl bir parabol Bilmediğimiz bir parabol çeşidi mi var Ya da Ya da Algılarımız bizi bunu parabol gibi Görmeye mi itiyor Bu bir parabol olmak zorunda mı biz buradaki x kare yüzünden gittik ona parabol dedik değil mi? Çünkü parabol için bu sağlanmıyor yani sorunun bize verdiği şart bir tane türevsiz olduğu nokta var. Bu sağlanmıyor. O zaman bize bunu parabol diye kim dedi? Sırf buradaki ikinci dereceden x kareyi görünce mi biz buna parabol dedik? Evet. O zaman arkadaşlar kimse kusura bakmasın bu bir parabol değilmiş. Parabol olmaması için ikinci dereceden olmaması gerekiyor. Yani buradaki x kareyi yok etmem gerekiyor. Yani 4 eksi m'yi sıfıra eşitlemem gerekiyor. 4 eksi m eğer sıfırsa m burada 4'tür. Burası giderse artık yeni fx'imizi yazabiliriz. fx eşittir. 4 x artı 3'müş arkadaşlar Pekala. m kaçtı? m 4'tü. Benden ne isteniyor o zaman? Şurada f4 artı f türev 4 isteniyor. F4'ü bulmak kolay. Yazalım. 4 kere 4. 16 artı 3'ten 19. Bir de F türev 4'ü bulmak için F türev x'i bulmam gerekiyor. Bunun türevini alırsanız 4 gelir. E 4'ü de yerine yazınca zaten yazacak yer yok. Demek ki F'in türevinde 4 de 4'müş. E burası 19'du. İkisini toplarsanız doğru cevabın 23 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bakın çok tatlı sorular. Çok güzel sorular. 143. sayfamızda bu şekilde bitirdik. Geçtik 59. sayfamızı. Örneğimize 144. sayfaya fx'in mutlak değer x 2 olduğu bilgisini vermiş bize de parçalı tanımlı f artı gx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda türevli olduğuna göre m artı n toplamı soruluyor Şimdi arkadaşlarım şunun kritik noktası ne? Hocam 2 Buranın kritik noktası ne? Hocam o da 2 Hmm. Şimdi ben o zaman şuradaki e, mutlak değerli biçimde verilmiş fx'i parçalı tanımlı biçimde yazabilirim pek tabi Nasıl? İyi dinle şöyle fx eşittir x'ler 2'den küçükken burası dışarı nasıl çıkar? 2-x diye çıkar x'ler 2'den büyük veya eşitken de x-2 diye çıkar veyahut 2-x diye çıkar Yani eşitken şuradaki eşitliği ister alta koy ister yukarı koy hiç fark etmez yani tamam mı? Çünkü mutlak değerli ikisinde de sıfır geliyor. Sıfırın eksi ise sıfır zaten. Gx fonksiyonu da şuydu zaten. Şimdi güzel kardeşim x'ler 2'den küçükken burada da küçüktü ya hani. O zaman ben şununla şunu toplayıp yazacağım. Topla demiş çünkü burada. F artı gx fonksiyonunu yazıyorum şimdi hazırsanız. 2 eksi x de bunu toplayacağız. Yani 3 artı mx eksi x dedim. X'ler 2'den küçükken bu. Ve şunla da şunu toplayacağım. Yani x'ler gidiyor bakın x kare ve artı n eksi 2 geliyor. Ve x'ler 2'den büyük veya eşitken de bunu kullanacağız dedik. Ve bu fonksiyon tüm reel sayılarda türevliymiş. E burası polinom burası polinom olduğu için benim bakmam gereken tek yer kritik nokta. Kritik noktada türevli ise o halde sol türeve bakıyorum. Sol türev ne olur arkadaşlar şuranın türevi? m eksi 1 olur. Sağ türeve bakıyorum. Sağ türeve bakıyorum. Şuranın türevi 2x olur. Ve x gördüğümüz yere de 2 yazacağız. Yani 4 olur. Şimdi buranın türevi m 1, buranın türevi 4 ise m 1 4'e eşittir. Çünkü tüm reel sayılarda türevliymiş. Yani m kaçmış arkadaşlar? 5'in ta kendisiymiş. Bak burası 5. Neyi nereden bulacağım şunu? Bunu bulamayız. Şimdi nasıl bulacağız? Ne demiştik? LST. Türevliyse, sürekli, sürekliyse limiti var. Ben yani de limiti varmış arkadaşlar. Limit varsa 2'nin sol limiti sağ limit eşit olacak. 2'yi yukarıda yerine yazarsanız 3 şöyle yazalım sol limit yazalım. Sol limit 2'yi yukarıda yerine yazacağız. 3 artı m kaçtı arkadaşlar 5'ti. 5 kere 2 10 yapar. Eksi 2 burası 11 yapar. Bir de sağ limite bakacağız. Sağ limit dedik. Bu da şurada 2 yerine yazarsanız 4 artı n 2. Bu da bize n artı 2'yi verir. Bu buna eşitse ne kaçtır? Tabii ki 9'dur. Bakın neyi de 9 buldu. İkisinin toplamı sorulmuş. Kaçtır o halde? Cevap 14'tür diyebiliriz. Oldukça şık ve kaliteli ve güzel bir soruydu. Devam ediyorum 60. Örne örneğimle. Demiş ki: "A bu boşlukları doldur. Hadi. Limit olmayan noktalar." Hmm. Buralardın her yerbirinde limit var var var var var var ama bak burada yok. Çünkü sol limitle sağ limitin gittiği yerler birbirinden farklı. O halde limit olmayan noktalardan birisi 2. Başka var mı? Yok. Süreksiz olan noktalar. Peki. İki noktasında fonksiyon süreksizdir. Çünkü tanımlı ve limit yok. 2. Başka süreksiz olduğu bir nokta var mı? Yok. Şurası. Hocam orada fonksiyon tanımlı değil süreksiz diyemiyorduk. Hatırladın mı? Peki. Türevli olmayan noktalar. Şimdi tanımı yoksa türevli değildir. Bak türevsizdir ayrı türevli olmayan ayrı. Bir fonksiyon eksi bir noktasında burada e, sürekli şey, türevli değildir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım eksi bir yazdım. Sivri noktalar aa çok mantıklı eksi iki. Aa kopmuş iki çok güzel. Aa bak bir tane de sivri nokta dört. Sürekli ama türevsiz noktalar. Sürekli ama türevsiz. Yani sivri noktalardan mı bahsediyor? Sadece eksi 2 ve 4. İşte bu kadar basitti. 61. örnek. Aşağıda sevgili arkadaşlarım. F fonksiyonunun grafiği ve G fonksiyonunun kuralı verilmiş. F'in grafiği bu. G'nin e, kuralı da bu. 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi... F fonksiyonunu parçalı tanımlı biçimde yazalım mı? Aa, o da nesi? O da nesi? Hocam mutlak değeri yazabildiğiniz eyvallah da bunun yazılabileceğini ben hiç bilmiyordum. Yazarsın mı güzel kardeşim niye yazamayasın? Bak çok basit. X'ler birden küçükken nasıl davranmış? Hep 2 olmuş. O zaman ne diyoruz? X'ler birden küçükken hep 2'ymiş. E tamam sağına da bakalım. X'ler birden büyükse ne yapacağız hocam? Çok basit. Şurası kaç birim? 2 Şurası kaç birim? 1 bir. 2 bölü 1 2 yapar Karşı bölük 2 yapar ama azaldığı için 2x 2x 1'i yerine yazınca kaçtan geçmiş? 2'den Yaz bakayım 1 yerine 2 kere 1 2 2 1'den geçmesi için 3 eklemem lazım Pardon özür dilerim 2'den geçmiş 1 için 2'den e, geçmesi için de artı 4 lazım e, Bak 2x artı 4'müş x'ler 1'den büyük veya eşitken Bitti Bitti Şimdi f artı g f artı g f artı g artık bütün öncümlerde f artı g'den bahsettiği için az önce yaptığım gibi birden küçük bölgeleri kendi içinde toplayacağım. Birden büyük veya eşit bölgeleri de yine kendi içinde toplayacağım. 2x artı 1 ile 2'yi toplarsanız 2x artı 3 gelir arkadaşlar x'ler birden küçükken ve x kare artı 2 ile şunu toplarsanız da x kare eksi 2x artı 6 yapar x'ler birden büyük veya eşitken dedik. İşte bu bize artık f artı g fonksiyonunu vermiş oldu. F artı g x fonksiyonumuz budur. Pekala. Diyor ki bu fonksiyon süreklidir. Sürekli olabilmesi için ön şartımız limitinin olabilmesi ve limitinin görüntüye eşit olabilmesi. Biri burada yerine yazdınız 5. Biri burada yerine yazdınız 1 eksi 2 artı 6. Kaç yaptı 5 yaptı. İkisi de eşit mi eşit. O halde limit var. Ve görüntüsü de zaten bunun içerisinde olduğu için... Yani burada eşitlik olduğundan görüntü de burada 5'e eşit. Demek ki sürekli. Birinci öncül doğru. F ve G'nin toplamının bir noktasındaki türevi 2'dir. Hmm. Şimdi bir bu bu toplam fonksiyon için e, kritik noktası 1'dir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım birinin sağ ve sol limitlerine Pardon türevlerine bakacağız. Limiti var zaten. Şunun türevi 2. Şunun türevi 2x-2. 1'i yerine yazarsanız 2. Acaba eşit mi 2 eksi 2'ye 0'a? Hayır değil. O halde bunun türevi bir noktasına yoktur diyeceğiz. İkinci öncül patladı. F artı g fonksiyonunun türevsiz olduğu sadece bir nokta vardır demiş. Türevsiz olduğu noktada zaten az önce karşımıza çıktı kritik noktamızydı. Yani x eşittir bir noktasıydı. Bu da doğruymuş cevabımız 1 ve 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlarım artık bu videoda ve bu derste son sorumuz 62. soru fx parçalı tanımlı biçimde verilmiş f fonksiyonu tüm gerçel sayılar için türevli olduğuna göre f türev 6 ile f türev 1'in toplamı nedir? Şimdi üst taraf polinom, alt taraf polinom bunların akarı kokarı yok. O zaman bizim akarı kokarı olabilecek olan tek noktamız neresi? Kritik noktamız olan 4. Ama zaten bu noktada da türevliymiş. Demek ki sol türev, sağ türev eşit olacak. Sağ türev yazdım. Şunun türevini alıyorsunuz. 2ax artı b ve 4 noktasındakini istediği için x gördüğüm yere 4 yazacağım böylelikle 8a artı b gelecek bu sağ türev şimdi sol türeve bakıyorum sol türev soldakinin türevini yani şuranın türevini alırsanız da 4x artı 3 gelir ve x gördüğümüz yere 4 yazacağız yine yazarsanız da 16 artı 3'ten 19 gelir şimdi türevli olduğuna göre demek ki bu buna eşitmiş yani 8a artı b eşittir 19'un takendisiymiş bu cepte artık tamam Tabi türevli ise yine LST'den kaynaklı türevli ise sürekli sürekli ise limiti var demiştik. O halde limitliymiş de aynı zamanda. 4'ün sağ limiti sol limite eşit olacak. Sağ limit yazdım. Sağ limiti bir bulalım. 4'ü yerine yazın arkadaşlarım 16A artı 4B ve sol limit diyorum. Sol limit de 4'ü burada yerine yazarsanız 32 artı 12 artı 4. Yani 44 artı 4'ten 48 gelir. Bakın demek ki 16A artı 4B'miz de bize 48'i veriyormuş. Bizden istenen F türevi 6 ile F türevi 1 yani A'yı B'yi bizim bulmamız şart. A'yı da B'yi de bulacağız şimdi. Nasıl bulmamız gerekiyor? Şu ikisini kullanaraktan bulacağız bunu. Şimdi mesela ben bunu 4 ile çarparsam 4 ile genişletirsem 32A artı 4B yapar. 4 kere 19 da arkadaşlarım bize e, kaçı verir? 76'yı mı verir? Değil mi? Alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız şimdi 16A 4B'ler gitti. 76'dan 48'i çıkarırsanız 78'den çıkarırsanız 30 olurdu demek ki 28 oluyor. Değil mi? Pekala doğru yaptık mı? Yaptık. 16A eşittir. Kaç oldu? 28. Yani arkadaşlarım burada her iki tarafı 4'e bölersek 4A eşittir 7 olur. A eşittir 7 bölü 4'müş. Şimdi A'nın 7 bölü 4 olduğunu bulduk biz. Şurada getirip yerini yazarsan 8 çarpı 7 bölü 4 artı b eşittir 19'muş. B'yi de bulalım. 4 ile 8 sadeleşti 2. 2 kere 7 14. 14'e b ekleyince 19 oluyorsa b 5'miş. b 5 ile sevgili arkadaşlarım artık a'yı yazdım 7 bölü 4. b'yi yazdım 5. Şimdi bizim fonksiyonumuz aslında şuymuş bakın. x'ler 4'ten büyükken a x kar e artı b x demiş ya A 7 bölü 4 bulmuştuk. 7 bölü 4 x... Artı 5x'miş. Ve alt kısımda 2x kare artı 3x artı 4'müş Şimdi sevgili arkadaşlar. F türev 6'yı bir bulalım önce. 6 buradadır. Yani ben şuranın türevini alacağım ve yerine 6 yazacağım. Al bakayım türevini. 7 şurası x kare bu arada. 2'yi başa atarsanız. 7 bölü 2. Şurası x kareydi unutmayın. x artı 5. x gördüğünüz yere 6 yazarsanız. 7 bölü 2 çarpı 6 artı 5 gelir. 2 ile 6 sadeleşti. Işte 3. 3 kereydi 21. 5 daha 26 yapar. Artı f türev 1 de 1 burada olduğu için direkt şuranın türevini alacağız ve yerine yazacağız. Buranın türevini almak yani şunun türevini almak basit. 4x artı 3. x gördüğün yere de 1'i yazdın. Ne geldi? 7. Bak burası da 7'ymiş. 26 ile 7'nin toplamı 33 yapar. Bu da bize cevabı verir sevgili arkadaşlarım. Şurada bir işlem hatası yaptım mı diye tekrardan kontrol etmek istiyorum izninizle. Sağ türevi aldık 2 x artı b sol türevi aldık 4x artı 3 geldi tamam sağ limit 16 artı 4b geldi 4'ü yerine yazdık aynen 4'ü aşağıda yerine yazarsak da 4'ün karesi 16 32 artı 12 artı 4 geldi tamam bu da doğru burası da 48 yapıyor Daha sonrasında 16 artı 4b eşittir 48'dir dedik 8a artı b de yani şurası da 19'a eşittir demiştik tamam doğruymuş sıkıntı yok Evet Gençler artık bir sonraki sayfamızda sizde biliyorsunuz Lofital kurallarını işleyeceğiz. Limite biraz geri döneceğiz ama tamamen limit sorularını türevle ile çözmeye yönelik olacak bu çabamız, bu gayretimiz. Daha sonrasında Lofital'den sonra da Türev'in ikinci kısmına geçeceğiz. Yani 145. sayfaya kadar işlediğimiz yerler Türev 1 olarak adlandırılıyordu. Eski müfredatımızda da öyle ki ben hala öyle adlandırıyorum. 145. sayfadan sonra olan kısım Türev'in geometrik yorumuyla başlayan kısım da Türev'in ikinci kısmı yani Türev 2 arkadaşlar. Birbirinden TYT, AYT kadar e, sevgili gençler e, ayrılan bir kısım aslında. Dolayısıyla bundan kaynaklı Türev 1, Türev 2 diye ayırıyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım asıl zevkli olan kısmı, Türev'in asıl zevkli olan kısmı burası olacak. Türevin geometrik kısmı olacak. Ama ondan önce tabii ki Lofital'i Lofital bir işleyeceğiz. Lofital'de sana Türev'de 0 bölü 0 belirsizliği içeren sorularda inanılmaz derecede kolaylık sağlayacak bir yöntem. Artık Türev'i öğrendiğimize göre bunları da uygulayabiliriz. O halde sonraki dersimize yani Lofital'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da. lütfen unutmayın.